Siz de girişimci olmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ya da ne iş kursam acaba diyenlerdenseniz bu röportajımızı mutlaka izleyin. Çünkü farklı bir yöntemle iş fikri bulan Esra Düzgünle konuşacağız. Farklı bir iş diyorum, hiç duymadığınız bir yöntem bu diyorum. Lütfen izleyin çünkü Esra Google Trendsler'den, İş fikri bulduk. İşler nasıl? Mesela, çok şükür çok yoğunuz. Çok şükür Zaten, çok iyi gidiyor. Çok şahane. Şimdi bütün ayrıntıları tek tek konuşacağız. Ben ama önce tamam. sizi hem yakından tanıyalım hem de tanıtalım Hı -hı. istiyorum. Ee, niye Hı -hı. biliyorum. Esra Düzgün olarak bize anlatır mısınız? Nerede, kaç yılında doğdunuz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Hı -hı. 1986 Nida doğumluyum. Nida kız meksikçisi, çocuk yaşım mezunuyum. E, lisede evin tek çocuğuyum bu arada. E, liseden sonra e, üniversite sınavlarına girdim fakat evin tek çocuğu olduğum için e, açıkçası annem pek şehir dışında e, yani göndermek istemedi. Aslında üniversiteye gitmemi çok istiyordu fakat bizim bölümde Nida de yoktu. O süre zarfında da ben çalışmaya başladım. İlk başladığımda çalışmaya 18 yaşındaydım. Bir telefoncuda başladım satış elemanı olarak. Daha sonrasında bir büyük CSM şirketinde 5 yıl kadar çalıştım. İlk girdiğimde kurumsal firmalara hat satışı için satış elemanlığı yaptım. Daha sonrasında yönetici asistanlığı, mağaza müdürlüğü, yani faturalı satış kanal müdürlüğü, ee, evlenene kadar büyük bir GSM şirketinde çalıştım. Evlendikten sonra bir yurt dışına çıktık biz. Ee, eşim bir havalarında proje müdürüydü. Ee, bir, kısa bir süre orada kaldık. Dönüşte de e, hamile kaldım. Çocuğum doğum yaptıktan sonra da kendi yine kendi iş yerimizde e, bazı internet sitelerine yazı yazıyorduk. Daha sonrasında Ankara'ya taşındık. Ankara Çay yolunda gayrimenkul e, konuşmanlığı yaptım kısa bir süre. Sonra NİDE'ye döndük. Teknopark'ta bir görev aldım. Teknopark'taki görevim bittikten sonra ne yapacağımı düşünüyordum. E, ne yapabilirim? Yani bir iş kurmak istiyorum ama nasıl yapabilirim? E, daha sonrasında e, normalde bu ahşap ürünleri benim eşimin hobi olarak yaptığı e, bir iş. E, ve evimizin her tarafı ahşap ürünlerden. Bizzat kendisi yaptığı. Ben de çok hevesliydim. Dedim ki bana da öğretir misin? Dedi ki tabii ki neden olmasın? Dedim tamam o zaman hani ben bir iş istiyordum. Bir iş kurmak istiyordum. Dedim ki biz ahşap ürünler üretelim. Bu ahşap ürünlerle işte evde eşine yardımcı olmak Yani işte ev gelirlerini karşılayabilmek için kadınlarımız birçok yerden satış yapamıyorlar. Satış yaparken sıkıntı çekiyorlar. Hem onlara yardımcı olalım dedik. Hem de dedik bu ahşap ürünleri tüm Türkiye'ye tanıtalım dedik. Çok kısa bir zamanda gerçekleşti bu Tülay Hanım. Aslında biz de bu kadar hızlı yükseliş beklemiyorduk şükürler olsun. Şöyle ee, yanlış mı biliyorum siz geçen yıl Ocak ayında e, kurdunuz. Ama önce sadece evet. ev kadınlarının evde yaptığı ürünleri satabilecekleri bir internet sitesi açtınız. Evet. Ya. Yani bunun şöyle söyleyeyim çok özür dilerim lafımızı kesiyorum. Eh, ahşap ürünlerine başlayıp bir yandan da ev hanımlarına engelli kardeşlerimizin yaptığı ürünleri de kendi platformumuz üzerinden satıp onlara da bir nevi yardımcı olmak istedik. Yani bunun yanında yine ahşaplarımıza biz devam ettik. Ocak eh, 2020'de doğru şirketimizi açtık. Hı hı. Peki Google Trends'leri nasıl kullandınız? Nasıl oldu da? Google Trends'ler sayesinde işi yönlendirdiniz. Şimdi bu pandemi sürecinde biliyorsunuz dünyaca çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunları online pazar yerleri aracılığıyla satmak istedik. Bu online pazar yerlerine yaptığımız bütün ürünleri yükledik. Daha sonrasında da hızlıca gelişmeye başladı. Sonra işte e, lazer kesim cihazlarımızla şu an müşterilerimizin isteğine özel ürünler yapıyoruz. E, bu arada şey bırakmış değiliz. El ahşap ürünleri de bırakmış değiliz. Onları da yapıyoruz. Şimdi ben yanlış mı biliyorum? Sizin hikayenizde şöyle bir bilgi var. A, Google Trends'lerde ahşap ürünlerine hı hı. kendin yap ürünlerine olan ilgisini evet. fark edip işinize evet, evet. ağırlık verdiniz. O kısmı evet, e, evet. Mısınız? nasıl oldu? Ee, yani şu şekilde söyleyeyim. Ee, çünkü e, Google'da bu işlerin daha çok yapıldığını, yani e, internet üzerinden bu işlerin daha çok yapıldığını gördüğüm için biraz da buna heves ettim. Ee, daha sonrasında da işte e, eşimin hobisi benim isteğimle birleşti ve bu şekilde yola çıktık. Kusura bakmayın Tülay Hanım, çok heyecanlıyım ben. Yani bir kusurum olursa affola. Yok yok estağfurullah. Tabii internette bu tür işlere ilgiyi fark etmeniz çok enteresan. Evet, evet. Herkes internet kullanıyor ama evet. aşık ürünlerine ilginin olduğunu herkes fark edemeyebiliyor. Siz Google Trends uygulamasını inceleyip oradan bakıp fark ettiniz. Doğru mu anladım? Evet, evet doğrudur. Evet. Onu nasıl yaptınız, nasıl görüyorsunuz Google Trends'te? Hangi aramalara, neyin ilgi olduğunu, ahşap ürünlerinin nasıl ilgi çektiğini, nasıl fark ettiniz? E, şimdi şöyle söyleyeyim, genelde e, bu sosyal medya üzerinden de görüyordum. E, ondan sonra işte bu YouTube'da videoları da görüyordum. Ben bu şey videoları izlemeyi çok seviyorum, 5 dakikada yapılan videoları. E, daha çok ahşap ürünleri dikkatimi çekti. Yani bu ürünlerin yapımı dikkatimi çekti. Ee, yapabilir miyim dedim, o şekilde araştırdım, o şekilde çok dikkatimi çekti. Yapabileceğimi düşünüp bu işe başladım, öyle söyleyeyim. Hem de pandemi döneminde işe giriştiniz. Evet, evet, evet. Yani e, şöyle söyleyeyim, açıkçası korkmadım değil pandemi sürecinde. Çünkü çok heyecanlanıyorsunuz, e, yapmak istiyorsunuz, e, başarmak istiyorsunuz, e, bir yola çıktınız. Korkmadım desem yalan olur ee, ama korktuğum gibi de olmadı <gülüyor> çok şükür. Peki yola çıkışınız nasıldı hani evde nihayetinde hobi olarak yaptığınız şeyi bir işe dönüştürmek sermaye ister. Sermayeniz evet. de ne kadarlık bir sermayeyle yola çıktınız? Ya bir miktar sermayeyle yola çıktım desem daha sonrasında işte Coscap aslında Coscap aracılığıyla biz projemizi yazdık. Projemizi Koskebe sunduk, e, onaylandıktan sonra da işimizi e, yani e, makinelerimizi aldık, verdikleri hibeyle makinelerimizi aldık. O şekilde. Hı hı. Peki Koskebe e, başvurmak zor mu? Yani pek çok kadının Koskebe hibelerinden haberi yok. O yüzden özel. <gülüyor> o başvuru sürecinizi ve sonraki süreçlerin adım adım nasıl ilerlediğini anlatabilir misiniz? Ee, yani COSGEP'e başvuru yaptığında benden istenen e, işte hani belirli evraklar diye yani ya, yapmam gereken şeyleri yaptım. E, COSGEP aslında ilk başta şöyle söyleyeyim Tülay Hanım. Benim de gözümü korkutmadı değil COSGEP. Ama o da düşündüğüm gibi olmadı. Yani projemi yazdım. Projeniz eğer gerçekten dikkat çekiciyse yani projeniz gerçekten işe yarayabilecek bir şeyse sizi yapabilirim. E, yürütebilecek bir şirketse, yürütebileceğiniz bir şirketse zaten KOSGEB buna çok güzel e, kolaylıklar sağlıyor. Projemi e, yazdım, ona sundum, Pro, ona buyurun. Proje yazımından önce ilk böyle aşama aşama anlatabilir misiniz? Çünkü benim bildiğim KOSGEB fibesinden faydalanabilmek için önce girişimcilik eğitimini almak gerekiyor. Yani önce bir aldım. O eğitim alacaksınız. Eğitimi aldıktan sonra Cosgab'in sitesine girip kayıt oluyorsunuz. Şirket kurdunuz mu? Evet. Şirket kurmadan önce mi kayıt oldunuz, yaptınız siz? E, şirket kurmadan önce yaptım. Daha sonrasında hemen zaten şirketimi kurdum. Aslında şöyle, şirket kurum aşamasındaydı. Daha sonrasında şirketimi kurdum. E, dediğiniz gibi o girişimcilik, e, kadın girişimcilik testlerini de geçtim diyeyim ben size. Yani bugün inanılmaz heyecanlıyım. O yüzden yenici <gülüyor> kelimelerimi falan seçemiyorum. İyi. E, Girişimcilik eğitimini aldınız. Muhtemelen pandemiden ötürü onlinedır o eğitimler. Bir beş günlük ücretsiz girişimcilik Evet eğitimler. Evet, evet, evet, evet, evet. Şöyle, su buyurun. O eğitimi aldıktan sonra Cosgab'in internet sitesine girip şirketinizin bilgilerini kaydettiniz. Evet. Kaydettikten sonra sizden başvuru için bir takım belgeler istediler. Ne gibi belge? Evet. İşte i̇ş yeri belgesini istediler. Yani... İş yeri açtığına da açtığıma dair belgeyi istediler. Ee, ya bunlar dışında... E... iş planınızı istediler. Aynen, aynen iş planımı istediler. Ay çok sağ olun yardımcı oluyorsunuz bana. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya, iş planı... Neye dikkat etmek gerekir? Hani doğru düzgün yapılabilmesi ve kabul edilebilmesi için. Siz bir destek <gülüyor> aldınız mı bir yerden önerebileceğiniz tavsiyeler var mı? yani araştırdım açıkçası araştırdım ne yapabilirim ee, şey, öncelikle şunun altını çizmek istiyorum bu Koskete e, online aldığım eğitimler inanılmaz yardımcı oluyor inanılmaz açıklayıcı konuşuyorlar inanılmaz detaycı ve güzel konuşuyorlar e, yani ilk başta gözümün korktuğu kadar e, yokmuş kesinlikle yani o o eğitimler çok hoşuma gitti benim o eğitimlerimi aldım Evet koskepe e, ilk başvuru yaptığım için biraz araştırmadım hani biraz e, araştırmadım desem yalan olur hani nasıl yapabilirim nasıl edebilirim nasıl bir yolu izleyebilirim bunun için günlerce araştırdım e, eşimde sağ olsun hani e, şu şekilde yapacağız diye ufak tefek yardımlarda dokundu bilgi açısından bilgi amaçlı yardımlarda dokundu ama e, Koskep zaten bütün hani sizin aklınızdaki soru işaretlerini siliyor. Eğitimde dediğim gibi inanılmaz korktum. Yani yapabilir miyim çünkü o eğitimin sonucunda size sorular soruyorlar. O soruları geçebiliyor musunuz? E, yani bence geçemeyecek kimse yok çünkü çok açıklayıcı videolar var, çok güzel anlatımlar var. Yani öyle. <gülüyor> Geçtiniz, işinizi kurdunuz. Koskep'in bir işleyişi var. Bilmiyen ülkelerde <gülüyor> soruyorum. Şimdi diyor ki sen önce işini kur, makine mi alacaksın, al, Yok. sen mi kiralayacaksın, kirala, eleman mı alacaksın, al. Bütün bu harcamanı hmm. yap ama bunu, bütün bunları yaparken hepsini tek tek faturasını al. Şirketinin bir banka hesabı olsun. Bütün ödemelerini banka hesabı üzerinden ispatla ve bütün yaptığın harcamaları dosyala, toparla, bana getir ve ben inceleyeceğim, uygun bulursam sana iyi bir vereceğim diyor. Öyle değil mi? Yok. Çok yok. doğru. işin başında sana para git iş kur demiyor COSGET. Hayır, kesinlikle. yani COSGET aynen bu söylediklerinizi e, istiyor. Bu şekilde yapacaksın diyor. Çünkü zaten olması gereken de bu. E, çok özür diliyorum ama kimse kimseye durduk yere para vermez. E, belirli kurallar vardır. Bu kurallara uymak zorundasınız. Evet, önce şirketimi kuruyorum. Evet, istediğim makineleri alıyorum. E, bu makineleri aldıktan sonra faturalandırıyorum. Faturalarımı ben Cosgap'e gönderiyorum. Koskep COSGAP inceliyor. E, yani sorun görmüyor ise e, tamamdır, hiçbir sıkıntı yok. Şükürler olsun her şeyimi düzenli, zamanında yerinde yaptım. Hiçbir sıkıntı çıkmadı, hiçbir problem çıkmadı. E, bir şeyleri istediği gibi yapıldığı zaman bence bir problem, bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Cosgap Koske... benim için çok ayrı, öyle söyleyeyim. Yani ee, nasıl anlatayım? Şöyle bir öğretmen öğrenci gibi düşünün. Öğretmen öğrencisine ödev verir. Öğrenci o ödevi yaptıktan sonra ee, öğretmen bunu takdir eder. Yani ee, o şekilde anlatayım. Cosgap e, bana öğretmenlik yaptı. Ben de öğrenciliğimi güzel bir şekilde yaptım. Şimdi istiyoruz ki tabii ki o sizin öğrendiklerinizi de biz evet. izleyen, merak edenler, siz hani nasıl dediniz ki ben çok araştırdım COSCEP, nasıl evet. başvurum ederim diye. diyorum ki sizi izleyenler de sizden öğrensin ki çok araştırmasıyla çok vakit kaybetmesin, kolayca hap beyin, kolaysın, sizin sayenizde kolayca başvurusunu yapabilirsin Hı -hı. diye. Ee, siz tabii ki COSCEP'e başvururken belli belir belirlediği bir miktar var. %80'i ve %90 yaptığınız harcamanın %80'ini yansıtlamak için diyelim ki ben işimi kurarken 100 Bütün bunların... orada biri çalışıyor galiba atölye ortamı nihayetinde pardon özür dilerim ee, biraz bir e, mola verebilir miyiz Selena? biraz sağ olun Yüz bin lira harcadım, işimi kurdum, faturalarımla birlikte koskete gidip başvurdum da bu yüz bin lirayı eğer uygun görürse koskete yüz bin liranın seksen bin lirasını bana hibe ediyor. Doğru mu? Evet, yani öyle söyleyeyim. ya yani şimdi aslında koskete ile ilgili sorduğunuz bütün soruları hani net bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, eğer bir kadın girişimci Koskep'ten faydalanmak istiyorsa öncelikle yapacağı işi belirlemeli. Bu yapacağı işi belirledikten sonra bu işte online e, sınavlara katılmalı, online e, videoları izlemeli. Onun dışında da bu yolları izleyerek zaten e, başvurusunu yapmalı. E, zaten yanlış, hani olmayacak bir şey görüyorsa Koskep bunu onaylamıyor. Ama e, en başta da söylediğimiz gibi bütün işlerimi hallettikten sonra, makinelerimi aldıktan sonra de zaten faturaları gördükten sonra bunun karşılığında e, tamam sen hani benim istediğim evraklarımı getirdin, yanlış bir işlem yapmadım. Bunun karşılığında da ben onaylıyorum seni gibi bir şey. Gayet güzel. Şimdi geçelim Hı -hı. işe. Şimdi siz hani zaman eğitim ve kariyer hayatınız hani hiçbir şekilde ahşapla ilgili değil. Ahşap bir Hı -hı. hobi eşinizin ve sizin bir hobiniz olarak gelişen ve bunu işe dönüştürdüğünüz bir hı hı. kolay olmasa gerek. Yani hiç bilmediğiniz bir alan. Neler? E, şöyle söyleyeyim. Aslında hiçbir iş kolay değil fakat e, çok fazla azimliyim. E, yani şöyle söyleyeyim. Çok başta tedirgin oldum. Onu belirteyim. Bu en sevdiğim kısım. Burayı en çok e, konuşmayı sevdiğim kısım. Çünkü e, bu konuşmamla bütün kadınların aslında neler başarabileceklerini anlatacağım. Şöyle söyleyeyim. E, doğru, çivi çakmayı bilmiyordum. Nasıl yapılır, nasıl edilir? E, eşim bu konuda bana çok destek oldu. Dedi ki, bunu yapacaksın, biliyorum. Hani senin yapabileceğini biliyorum. E, bu, bu beni çok motive etti. Yani birinin bana güveniyor olması, hele hele de bu sizin... Eşinizse, yakınınızsa, bu çok güzel bir şey. E, pes etmedim. Yapacağım dedim. E, en iyisini başaracağım dedim. E, bugün inanır mısınız? E, çok ciddi hani yatar, gönye kesme, e, sütunlu matkap, normal matkap, aklınızda ne gelebiliyorsa, hepsini çok profesyonel bir şekilde kullanabiliyorum. E, bu evet, yanımındaki kişinin bana destek vermesi e, çok güzel bir şey ama. Benim de içimde bir cevher varmış, Çık, çıkacağı anı bekliyormuş. Ee, yani şöyle söyleyeyim, gözümü kararttım, yapacağım dedim. Ee, başaracağım ve ahşap tusulayı bir marka haline getireceğim dedim. Ee, bunun için de çok, inanır mısınız, çok uykusuz kaldık. Biz yedi gün çalıştık. İki tane de çocuğum var, bir tanesi benim çok küçük, daha iki yaşında. Eee günde iki saat uyuduk biz, üç saat uyuduk, bir yandan hem çocuğuma baktım hem işimi yaptım, yapacağım, dedim ki sen bu bu bu işleri yaptıysan bunu da yapacaksın. Eee şu an inanın sizler gibi insanlardan böyle tebrik mesajları aldığım zaman, <gülüyor> inanın anlatamıyorum, çok gurur duyuyorum, kendimle gurur duyuyorum. Başka bir kadına örnek olabilmek çok güzel bir şey. Ee, uzun lafın kısası, bir kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir kadın anne oluyor, bir kadın çalışıyor. Ee, yani bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok Tülay Hanım. Öyle söyleyeyim ben size. Hala bakın şu an bu kadar çalışanımız var. Ee, kusura bakmayın çok konuşuyorsam. Hayır, Lütfen <gülüyor> devam. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hala bugün çalışanlarımız olmasına rağmen biz sabah 5.30'da evimizde kalkıyoruz. En geç, en geç en geç 8'de işimizin başında oluyoruz. Ben yarın bir gün multimilyarder de olsam en erken yine geleceğim, başımın içinde duracağım. Çünkü kendi işimi yapıyorum. İnanılmaz zevk alıyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Yani söyleyebileceğim bu kadar benim. Çok güzel. Şimdi biraz da şimdi neler yaptıklarınızı görelim mi? Var mı örnekler? Tabii. Ha, tabii. Bir sürü. Neler satıyorsunuz, neler satıyorsunuz? görelim o ahşafırı neler. Bir sürü. Şu an e, Selena Hanım içeriden bir tane kurulu organizer alabilir miyim? Şimdi bu bizim kuş yuvalarımızdan bir tanesi. Bunlar MDF'den yapılıyor. Ee, bir de ayrıca e, bizim bağımızda yapıp hani böyle kışın kış şartlarına uygun e, kullanabileceğimiz e, bazı işte müşterilerimiz e, özellikle istiyorlar, kuş yuvaları istiyorlar büyük. Onları biz tamamen kendimiz elimizle yapıyoruz. Bunu makinemiz yapıyor. Diğerlerini biz kendi elimizle yapıyoruz. Onun dışında şöyle hamster evimiz var. Bunlardan çok satıyoruz. Şöyle... Baykuş görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hı hı. Ee, bunlar duvarlarımız için. Onun dışında ben size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Kusura bakmayın kalktım ama. Tabi tabi. Anıt kabirimiz. Zoom seçemedi bir dakika. Şimdi tekrar göstereceğim. Bekleyin. Şimdi konuş. Tabii. Gösterin. Bu anıt kabirimiz. Şöyle. Hı hı. Hemen şurada e, gençliğe hitabemiz, şöyle çok hoş, en e, beğenerek, en zevk alarak yaptığımız işlerden bir tanesi Anıtkadır'ımız. Onun dışında e, daha çok şey gösterebilirim ben size. E, yani Duvarımda var, isterseniz ayağa kalkayım göstereyim, isterseniz şöyle... Çok Buyurun. yapmayalım öyle, o zaman çok sarsılıyor. Tamam. kolay olmayacak. Tamam. Bir, tamam. bir de sözlü alayım sizden hani gördüğüm kadarıyla masa üstünden duvara varana kadar pek çok şey var. Aklını tabii tabii. Sim olarak da sayabilirim. Ee, masa üstü organizerimiz var, kalemliklerimiz. Ee, onun dışında kuş evlerimiz var, kuş uvalarımız var, duvar panolarımız var. Müşterimizin özel isteği oluyor ona uygun tablolar yapıyoruz. Ee, onun dışında işte anıt kabir yapıyoruz, ee, resim basıyoruz... İsim yazıyoruz, isimlik yapıyoruz, hediyelik yapıyoruz. Yani e, siz isteyin, biz yapalım. <gülüyor> çok güzel. Bir de hani bunu sunuyor olmanız da çok güzel. Şimdi Hı -hı. kimi bir yerden bir şey görüyor ama aynısı yok. Siz özel siparişle bunu yapıyor olduğunu diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani çok fazla. Hatta size şu çok güzel bir örnek vereyim. Yeni yaptık. E, yeni yaptık dedim. Aralık ayında... Niğde Valiliğimiz ve Niğde Belediye'miz sağlık çalışanlarımıza 4000 bin adet e, çanta yaptırdı böyle küçük. İçerisine lokum koydular. E, buradaki sağlık çalışanlarımıza hediye ettik onu da. E, o da özel istekti. Çok Onları güzel. hazırladık. Onda da gece gündüzlü çalıştık. Çok güzel. Bir de tabi internet siteniz var bu ürünlerinizi o internet sitesi üzerinden hmm. satıyorsunuz. Ee, evet. Farklı şehirlere gönderim yapabiliyor musunuz? Nasıl, şu anda nerelere kadar gönderim yapıyorsunuz ürünlerinizi sipariş geldiğinde? Türkiye'nin her bir yerine gönderiyoruz. Hı hı. İstanbul, İzmir, Ankara, NİDE'nin içine çok gönderiyoruz. Ama şehir dışına daha fazla gönderiyoruz tabii. Peki, gönderirken tabii bir kargo şirketiyle muhtemelen anlaşma yapmışsınız. Hı hı. Şimdi kadınların en çok dert yandığı konulardan birisi bu. Bir ürünü göndermek istediğinde... Kargo şirketleri çok para istiyor. Siz bir özel anlaşma mı yaptınız, indirim mi yaptırdınız? Yani bunun altından nasıl kalkıyor kargo masrafının altından? Şöyle söyleyeyim, online pazar yerlerinin zaten hani e, anlaşma yaptığı bazı kargo firmaları var. E, onlarla, yap, onlarla gönderiyoruz. E, yani bir tek kargo sorunu yaşadığımız şu, e, maalesef bu da pandemiden dolayı sanırım, Kargo zamanında ulaşmadığı zaman, ki biz zamanında gönderiyoruz, çok hızlı bir paketlememiz var, ee, zamanında gitmediği gibi tek sorun yaşadığımız kargoda kırık. Yani biz inanılmaz özenli gönderiyoruz, inanılmaz burada kaç kişinin elinden geçiyor, düzgün paketlenmiş mi, kırık olmasın, aman müşteriye mahcup olmayalım, ee, bütün genel anlamda konuşuyorum kargolarda. E, müşteri arıyor, kırık geldi e, Ya da müşteri diyor ki, siz bana şu gün gelecek demiştiniz, zamanında gelmedi. Tamamen e, tek sıkıntımız kargo firmasıyla bu açıkçası. Aynı zamanda da bir sadece kendi işiniz değil, başkalarına da ekmek kazanabilir için ekmek tabi için yola çıktınız. Kaç kişi çalışıyor evet. ve bunlardan kaçı kadın? E, şu an iki kadınımız var. E, çok Hani böyle e, yoğun olduğunuz zamanlar oluyor. Evet onda da e, birkaç saatliğine 10-15 e, bir, arkadaşımız geliyor. E, bizi kırmıyorlar sağ olsunlar. Hemen hızlıca paketlememizi yapıyoruz. Hemen hızlıca silmemizi yapıyoruz bu arada. E, ürünlerimizi hazırlıyoruz ve gönderiyoruz. Normalde to yani to Kaç kişi toplamda çalışıyor? şu an toplamda şu an mevcut da 5 kişi çalışıyoruz. 3 kadın, 2 erkek. <gülüyor> Çok iyi. Peki sadece kendi sitenizden mi satıyorsunuz yoksa diğer online satış sitelerini de kullanıyor musunuz? Nasıl yani sadece yok hayır genelde biz çizimlerimizi kendimiz yapıyoruz Şunu da... ya da hayır, buyurun ahşap pusula sitesi var satışınızı oradan evet. yapıyorsunuz. Evet. Dışında trend, yol ya da hepsi burada. Tabii, tabii tabii tabii hepsinde. Bütün online pazar yerlerinde hepsi burada gitti gidiyor. Ero'an 11 trend yol. Hepsinden satışımızı yapıyoruz. Hı -hı. Her Hepsinden. yerde. Nerede varsa satış O orada ürününüzü gösteriyorsunuz. Evet, orada biz varız. <gülüyor> Bunu da soruyorum. Yani pek çok kadın sadece Instagram'dan satış yapmaya çalışıyor. Bu yeterli olur mu? Yoksa böyle farklı farklı kanalların içinde mi olmak gerekir? Yok hayır yani online pazar yerlerinde satış yapmak daha mantıklı ee, yani Instagram Evet tamam Instagram'dan da yapsın sıkıntı yok ama e, yani hani faturalandırma açısından yarım bir gün hani bununla ilgili devletimiz çok titiz çok temiz e, sadece Instagram üzerinden satış yaptığında ve bu da söyleyeyim ortaya çıktığında Ortaya çıktığında e, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıyor e, satış yapan kişi. Burada en mantıklı yolu izlemek e, online pazar yerlerinden satış yapmak, faturalı satış yapmak, e, usulüne uygun satış yapmak. Instagram'dan da devam edebilir ama online pazar yerlerinde de kesinlikle atlamamalarını tercih ederim. Bir de tabi online pazar yerlerinin evet. avantajı var, onların ziyaretçileri çok daha fazla ve böylece üniversitesi evet. daha fazla kişinin görmesini sağlamış oluyorsunuz. Evet, evet. Yani kesinlikle. Peki, şimdi hedefinizde ne var? Hani gerçekten çok iyi bir iş başardınız. Bir çok yıl kısa sürede, daha belki de bir yıl olmadan kısa sürede işiniz tuttu. Evet. İyi gidiyorsunuz. Maşallah diyelim. Darısı başka kadınların Teşekkür başına. Teşekkür ederim. Şimdi, i̇nşallah, inşallah. Şimdi hedefinizde ne var? İşinizle ilgili neyi hayal ediyorsunuz? Nerede olmayı planlıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Küçücük bir atölyede başladık. Daha sonra o atölyeyi iki atölye yaptık. Ee, o iki atölye yetmedi. Şimdi büyük bir iş yerindeyiz. Benim hedefim... Hmm, ...fabrikalaşmak, birçok kişiye istihdam sağlamak. Yani ahşap pusuluyu herkes duysun ve birçok kişiye de istihdam sağlamayı çok istiyorum. Umarız bu hayaliniz bir gün gerçek olur. Biz de haberini yaparız o zaman. İnşallah. İnşallah inşallah Hanım. Yani ben çok isterim eğer buraya gelirseniz sizi misafir etmeye çok isterim. Şimdi tabii kadın girişimcilerim bir takım sorunları var. Demin siz söylediniz hem ev hem çocuklar hem iş bayağı yoğun oluyor. Hı -hı. Bunun altından kalkmanın evet. yolu ne? Planlı olmak, zamanı kullanmak vesaire. Neler önerebilirsiniz kadın girişimciler? Çünkü ya çocuklar var, çocuklarken iş kurayım diyenler olabiliyor. O yüzden özel soruyorum. Kadın girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Ya kadın girişimcilere tavsiyem e, hani. Bir iş yapmak istiyorlarsa evet, iki çocukla çok zor oldu. En azından kızım yine biraz büyük ama oğlum çok küçük. Ee, burada da devreye e, annem ve Derya annem girdi. Onlar baktılar, ben çünkü ya da şöyle yaptım, işte onlar olmadığı süre zarfında çocuğumu e, uyutup hemen aşağı iniyordum. İşimin başına geçiyordum. Akşam da çocuklarımı uyutup gece yarılarına kadar aşağıda çalışıyorduk. Yani hmm, çocuk Çocuklu hanımlar da bu işi yapabilirler. Çok, e, hani çok düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü yapacağım dedim, ya kesinlikle ben çalışmam gerekiyor. 18 yaşında çalışmaya başladım, iş hayatına başladım. Şimdi kendi işimi kurdum. E, o yüzden kendi işime daha zaman harcamalıyım. Daha fazla zaman vermeliyim. E, o yüzden e, sorun yaşamadım değil, yaşadım. Uykumdan biraz feragat ettim. E, i̇ki saat uyudum. Çocuklarımla zaman geçirdim. İşimi hallettim. Çok da problem yaşamadım açıkçası. Yemeğimi de yaptım. Çamaşırımı da yıkadım. Bulaşığımı da yıkadım. Ütümü de yaptım. Çocuğuma da baktım. İşimi de yaptım. Eşiniz ya, yapmıyor mu ev işi? Yemek yapmıyor, eşim, yapmıyor mu evde? E, şöyle söyleyeyim Tülay Hanım. Eşim inanılmaz güzel yemek yapar. İnanılmaz güzel yemek yapar. Genelde evde yemeği o yapar, o söyler. Ben temizlik işleriyle. Tamam güzel. Sorumluluklar paylaşılmış. Hani biz Aa, tabii, tabii. görmeyi arz ettiğimiz bütün evlerde böyle olmasını Sorumlulukların eşler evet. arasında ee, Şöyle söyleyeyim, eşimin e yani bana desteğini hiçbir anlamda hani e arkaya atamam. İnanılmaz destek olur. Ben bir şey yaparken o bir şey yapar. E birbirimize yardımcı oluruz. İnanılmaz saygılıyız birbirimize. Yani hiç, hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Çok güzel. Ee, şimdi sizin tabii atladığım bir nokta var. Kendi internet sitenizde başka kadınların, ev kadınlarının kendi yaptıkları ürünleri de satıyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii. tabii, tabii, tabii, tabii. Nasıl tabii. O kısmı da anlatır mısınız? Kimler, ee, dolar? Şimdi şöyle bir tane hemşiremiz var. Başhemşiremiz var. Bu ürünlerini yapıyor. Bu ürünleri biz fotoğraflıyoruz. Fotoğrafladıktan sonra yine online pazar yerlerine koyuyoruz, Instagram'a koyuyoruz. Satıldıktan sonra gidip ee, müşterimizden alıyoruz bunu, gönderiyoruz kargoyla, e, ücretini alıyor. Onun dışında engelli kardeşimiz var. iki tane çok güzel e, el işlemeleri yapıyorlar. Yani çok güzel yelekler yapıyorlar. Onların da ürünlerinin fotoğraflarını çekiyoruz. İşte kaç santimdir, hangi ipten yapılmıştır, nasıl yapılmıştır. Bunları da yine online pazar yerlerine koyup Instagram'a da koyuyoruz. Ahşap pusuların sitesine de koyuyoruz. Orada da yayınlıyoruz. Satılınca gidiyoruz, alıyoruz, paket yapıyoruz, kargoluyoruz, müşterimize gönderiyoruz. Ücretini de yapan kişiye veriyoruz. Yani siz arada bir komisyon almıyor musunuz bu? Yani, tabii de? ki ama çok çok önemli bir şey değil. Çok çok ciddi bir şey değil. Önemli olan bizim ee, başkalarına da yol açabilmemiz. Önemli olan başkalarının da e, yaptığı işleri e, gösterebilmemiz de çok da önemli bir şey zemin olabilirsiniz. Çok güzel bir dayanışma örneği. Tebrik ediyorum o açıdan da. Örneğin Teşekkür ederim. Dayanışma. Çünkü siz kendi işinizi yapıp yani bana ne başkalarından, ben hmm. tarıma bakamıyorum. Yok. Ama onlara da bir kapı açıyor olmanız çok güzel. Umarım sayı daha da artar böyle. İnşallah. Fabrikalaşırsak ve birçok kişiye istihdam sağlarsak bu daha güzel olacak. Yani ben kazanmak evet güzel ama kazandırmayı da seviyorum. Yani Birilerine yardımcı olabilmeyi çok seviyorum. Peki, iş kurmak isteyip de ne yapacağına karar veremeyen kadınlar için iş fikri önerileriniz olur mu? Neleri yaparlarsa siz, hani internet dünyasını anladığım kadarıyla iyi takip ediyorsunuz, neler yaparlarsa, hangi ürünlere ilgi var, neleri yaparlarsa satabilir ve işleri tutabilir, tavsiyeleriniz neler olur iş fikirleri açısından? Ee, yani şöyle şu an zaten bu pandemi sürecinde bütün e, alışverişler internet üzerinden olduğu için e, aslında öyle tam da şunu yapsınlar diye bir örnek sunamam. Ama kendi yetenekleri ya da yapabilecekleri bir şey sonuç olarak bu da benim yapabildiğim bir şey değildi ama öğrendim. Öğrendikten sonra yapıyorsunuz onda hiçbir sıkıntımız yok. Aklında şu an ne iş varsa e, onunla ilgili araştırmalar yapabilir. E, kendisi yapmaya başlayabilir. Daha sonrasında da şirketini kurmak için de başvurmak için hiç beklemesin. Hangi kadın olursa olsun. Yani e, işini kafaya koyduysa hemen yolla koyulsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi. Biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın. O heyecanınız işinizi başarmış olmanın getirdiği heyecan bence çok da güzel evet. bir his. İyi, Teşekkür ki ederim. i̇yi ki deneyimlerinizi aktardınız. Çok teşekkürler. Ben de sizi iyi ki tanıdım. Nide'ye gelirseniz sizi misafir etmekten çok mutlu olurum. Geleceğim mutlaka. Bir gün. Görüşmek tamam. üzere. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Size sağ olun. Teşekkür.